sabahın özenleyenlerden. Şimdi öyle bir şey ki belediyeden yardım istiyoruz. Belediye kendi çapında belirli bir yerler beli koymuş. Oraya haftada bir koyuyor. Çamur oluyor, kötü oluyor. Hayvanlar yiyor, zehirleniyor. Bazı insanlardan özellikle rica ediyorum. Çöplerini koymasınlar. Balık artıklarını koymasınlar. Daha geçen sabah bir o hoşuyla boğazından kılçık çıkarttım. Yani onlar kendi yemediklerini lütfen hayvanlara vermesin. Bunlar da can. özellikle bunların kendini kurtarma şansları hiç yok. Evet. Hiç yok. Nerede bir çöpleri var, atıkları var, kokmuş yemekleri Vermeyin. Bir de şunu özellikle ediyorum, bizim ne olur bu kaplarımızı atmasınlar. Biz zaten burayı temizliyoruz, düzenli olarak koyuyoruz, onlar getiriyorlar. Çok Şimdi teşekkür ederiz Vallahi ne kadar yol güzel yol bir... sularını temizledim, içine evet. ismaritler, artık şu maskelerimiz, her şey sanki onlar için sigara söndürsün diye koyuyoruz. Yapmıyorsunuz yani... biz zaten çok zor imkanlarla bakıyoruz, Öyle zengin falan insanlar değiliz. Evet. Benim ekim maaşımla bakıyorum. Sevgili seyirciler, bakın e, kendisi bugün yani... pazar, hava da bayağı soğuk ama Bakın Öğrençler. bütün Öğrençler. E, sokakları, sokakları, sokakları gezerek kendi emekli maaşlarına aldığı yemlere bu hayvanlara bakıyor. Çok demek sebebi sizmişsiniz. Bunlara düzenli bakıyorsunuz. <gülüyor> Hepsi evet, de selam söyleyecek, teşekkür Biz de yaşamak gerekli yerlere Bunu biz e, yayınlayacağız.